An önceden belli midir? E, tabii ki güzel yüzdüm. En ince detayına kadar ne yapacağımı ne diyeceğimi belli. Ama çok çok güzelsin sen. Harika de güzelsin. Allah sana uzun ömür versin. Cennette seni bana arkadaş etsin Allah. Baya baya güzelsin maşallah. Ee, Hatta nefes sayısı belli. Toplam kaç nefes alacağı? Mesela son üç nefesi kalıyor. Bir, iki, üç onu bitiyor. Ya yani son mesela yedi nefes. Bir, iki sayıyor. Üç, dört, beş, altı. gel ee, 7 yani nefes verirken ya nefes alırken ölüyor. Yani sif, son nefesini ver diyor ya öyle değildir. Bazen de nefes al alarak verir, ölür. Yani nefesi böyle çeker, o şekilde kalır, ölür. Bazen de nefes vererek ölür. Ölür başka görüntü oluşur o anda. Başka boyuta geçer. Ya yani başka bir rüya boyutuna geçer.